Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta polisten kaçacağız. Yani hapishaneden kaçacağız. Şimdi zorda kaçacağız. Yani o yüzden biraz zor olacak. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar yorumlardaki şifremiz Roblox. Yorumlara Roblox yazarsanız size kalp atıyorum. Hızlıca kaçalım şuradan. Hop hop hoppa. Dıngıdıdank. Aaa niye patlıyorsun? Niye patlıyorsun? Niye patlıyorsun? Ya gene düştüm. Sinir oluyorum. Çok sinir oluyorum. Koş hop. Ya yeter. Yeter. Koş koş koş koş. Ölmeyeceğim bu sefer. Ölmeyeceğim. Ölürsem canlı yayın yaparım belki ama belki ama canlı yayın gelecek arkadaşlar yaz tatilinde falan gelebilir yaz tatilini diyorum ama belki yaz tatilinden önce gelir yani yaz tatilinden önce de gelme şansı var yani yaz tatiline kadar bekleyeceğiz diye korkmayın yani ben size öyle diyeyim yani Açıklaması öyle yaz tatiline kadar beklemeyeceksiniz. Yaz tatilinden önce filan da yapacağız canlı yayın. Ve artık artık yapmak kaza yapmak istemiyorum yani. Kaza yapmak derken ölmek. Aa! Yeter. Arkadaşlar sesim güzelse yorumlara yazın. Şifremiz gene hatırlatayım. Şifremiz Roblox. Hoppa! Polis. Evet. Bas bas bas bas. Kaç. Aç. Avar! Pusa da. P p pu, p Arkadaşlar yorumlara güzel e, yorum yaparsanız da Yine size kalp atarım. Siz sadece sizin zaten yapma gerektiğiniz şeyi biliyorsunuz. Onu yapın. Sonra zaten size kalp filan atacağım. Atacağız yani. Ve bir daha ölmezsem inşallah hepinize kalp atacağım. Kalp atarsam biliyorum seviniyorsunuz herhalde. Yorumlar arkadaşlar güzel bir şey yazın. Ve abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi oyunumuza dönelim. Arkadaşlar, oyunun mantığını biliyorsunuz zaten oynamışsınızdır. Geri geri gitsem daha iyi herhalde ya. Arkadaşlar, şu oyun şu oyun oyna, bu oyun oyna filan derseniz. Ben o videoları da çekmeye çalışacağım. Eğer benim bilgisayardaysa çekeceğim. Ama yoksa yüklerim. Yani. İlahi sizin dediğiniz videolardan çekeceğim. Çünkü burada diyorum ki. Sizin istediğiniz videoda ya gerçek hayat ya da normal çekeceğim. Arkadaşlar seviliyorsunuz. Seviliyorsunuz. Seviliyorsunuz. Şöyle diyeyim arkadaşlar ben size. Mesela istediğiniz videoyu çekebilirim. Neyse. Polise daldım da arkadaşlar özür dilerim. Arkadaş Adamdaki hileyi görüyor musunuz? Arkadaşlar. Şimdi eğer yorumlara dediğiniz oyunu yazın Ben o oyunu oynayacağım videosunda çekeceğim Eğer polis yani inşallah şu yukarıdan geçebilirsek arkadaşlar bugün bu oyunu bitireceğim sonra zaten sizin istediğiniz bütün videolar çekilecek Ah hala bana koşuyor Polis bey sen ölmüyor musun? Polis bey Allah seni. Arkadaşlar devamını sakın yazmayın yorumlara. Ama Arkadaşlar biliyorsunuz ki deprem oldu. Deprem zedelere lütfen ama lütfen yardım gönderin. Ben size güveniyorum. Siz bence gönderirsiniz. Ben size güveniyorum. Çok güveniyorum hem de polis bey arkadaşlar ben size güveniyorum bence bence depremzedelere yardım edeceksiniz ben size güvenmekten güveniyorum şimdi oyunumuza dönelim arkadaşlar biz buradan kaçabilecek mıyız yani çok sanmıyorum gibi çünkü iki de bir Takıldık. Kaç kaç kaç kaç kaç Üfff Kaç Dang İnşallah polis yoktur Sakın bana kal kalizasyona ineceğiz Ey! <gülüyor> Burada kapıyı kapat. Küreye alalım. Kas kas kas kas. Korktum. Bu ne? Golet! Evet. Neyse arkadaşlar. Hoppa, baba Gid gıdı. Gid gıdı. Zıpla supply yanım şekerge oplayı ver şekerge Arkadaşlar yarım da tamam hayır Arkadaşlar Oo Hadi hadi Hayır Hayır ya İptal gidebilir miyim? Ay gidemiyorum. Gelersen abim. Pu pu pu. Burada düşebilir miyim? Ay. E Neden yapmıyor? Ateş git, hoş, Abi ya nasıl yapıyorum? Baba, baba. Yalnızsın. Abi bu sefer. Hayır. Koş koş. Koş. Hayır. Tam aşağıya düşerken geçmem lazım o zaman. Ve lan çok değişik. Gittiğin gibi geleceğim. Ya nasıl ya? Abi ben onun kaç saniye sonra gittiğinde ezberlemem gerek ya. Bak ezberle mi? Arkadaşlar spiderman. <gülüyor> Ay, Arkadaşlar ya. Spiderman, Spiderman. Spiderman. Spiderman. Spiderman. Oy hile doluyor. Tabi ben de hile yok bakayım. Yazmıyor. Ama bakamam ki. Hoşla hoş. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> ha, oğlum ya ama ne var be? Ya annesi. <Gülüyor> ne yapıyorum? Çok seni sen. Sen çok sevlendim abi. Ben acayip bir Ben de. Ben sen, ben senden daha çok sevdim. 1 dakika. Ne? Ha. Buraya giden yolmuş. şurada şöyle gidiliyor sandım arkadaşlar. He. Arkadaşlar bu oyunda hile var mı? Yorumları yazsınca. Yorumlar, Sonunda ne? Sonunda. Arkadaşlar evet. <Gülüyor> salam oldu. Salam gibi salam. Malam yedi alam. Bu, bu, bu, bu, bu, bu. An, beni yedi. Tamam. Allah Allah Allah Allah yapacağım lan ben bugün bu parkuru bitirmezsem adam değilim Evet bitiremeyeceğiz gibi duruyor ama ben ısrar ediyorum abi Bit bitirmeyeceğiz herhalde ama bitireceğiz Kendime söz veriyorum arkadaşlar Ne olursa olsun diğer videolarda da ne olursa olsun ben bu ben bunu bugün bu parkuru bitirmezsem adam değilim. Allah Allah! Yine bir ölü be. Çok sinir oluyorum ha. Oppa <gülüyor> sonunda. Sonunda. <gülüyor> yay! Yay! Arab Gelme Uzak Çok uzak Yes yes yes yes Burada ben varım değil mi ya bak Kaç kere bastım. Gördünüzseniz abi, ben görmedim. Sen niye <Gülüyor> Gelme. Arkadaşlar. Yaptık bakın, belli yorumlarda destekleyin. Desteklersiniz, adamsınız abi. Zaten yazmazsınız. Yalnız sağ olsun. Şimdi direkt bugün burada Koşabileceğiz. Koş koş koş koş koş koş koş. Arkada <gülüyor> baktın <atlayacağım. gülüyor> Sen niye almadın? Hala yani okulda çalışamazsın ya. <gülüyor> Lütfen gelme. Geliyor. Geç. Gel evet gel tamam Biliyor. bir şey mi düştü az önce ya ne zaman böyledi o yedi saat sonra 15 saattir çıkmıyorza. Buraya bileceğiz, buraya bileceğiz. Oradan buraya geç. Veya hiç şey yapmıyorum. ne? Oh, kula, kulakula. Aa! Abici bu kulağı aldım da açıklanmış. Ronaldo ve kafam yok. Gölgelerime bakarsınız görürsünüz benim kafam yok. yok. Ayağım var sadece gövdem ve kafam yok. Kafam yanıyor. Kafam ya Of of. Hani balinalara eğitim verirler ya. Aynı ona benziyor ha. İçebiliyor muyum içemiyorum. Bu arada gölgeme bakarsınız kafam yok. A Kafa ya. Kafam mı anne Boşta atladım. Koş, koş, koş. Aa! Ha? Hoppa! Hoppa da gittik, tak, dik, dik, Hoplay ver, çek Zip bay ver. Ben Çek gir gel. Ha bay. Bura. Ay çıkarttım. Girdim ha herhalde. Tık tık tık tık tık tık tık tık. Neresi yatak odası bu? Yatak odasına merdiven mi var sırf Hayır. Ne yapacağım? Ne yapacağım? yok. Bir her tarafa bak, her taraf, her tarafa. Aşağı yine de orada parkuru yapacağız herhalde. Aa, ben o parkura gidemem ki. Parkur yazmış. Bir yer var mı? Yok. Bir ladder vurdu Ay, utak var. Bu bu tabii. Yardımımı Al bakayım ama bu tavuk et. Tavuk et. Temizlik. Oda. Şu da, şu da başka ha. havalandırma Var ya onu, onu açıp benim benim odamda. Elbise var. Yes. Arkadaşlar kardeşim boyu oynadı ya. Evet oynadım. Şimdi ne yapacağız? O da mutluya sürpriz bittik. Sağolun önüne çalışıyor. Yes. Doldu doldu. Bım, bım bım bım bım Arkadaşlar. Sakın unuttum demeyin. Yorumlara like atmayı. Yorumlara bir şey işte şifremizi bizi yazıp yorum ay yorumlara like atmayın diyorum. Cık. Arkadaş. Arkadaş dediğim ve kafamı taş düştü. Evet. Yoksa arkadaşlar sakın yorumlara kötü bir söz yazmayın. E, yazmayın. Ben size tavsiye ediyorum. Aleykümselam. O laf Kardeş, burada yol diye bir şey var herhalde. Nereye gidiyoruz? Burada yol varmış. Hayır dönmem. Abi buradan bakalım. Şati aç. Aç. <gülüyor> Aşağı git. Sen yola Ay, o değil. Bu da değil abi. Şuradan otul git. Git. O da değil, değil. Neyse, boş ver abi baka diyorum. Daha iki kere para. Bak. Vop! Pop! Odan. Odan. Tak. Odan uzağı, uçuyorsa. Bom! Bom. O şey işte. Hayır, bu bir kere açmadık. Göğsüme bakın, kafam yok, kafam ciğerim yok. yok, ay midem yok. Nasıl yaşa oğlum ben? <gülüyor> Dan. Yorumlara nasıl yazı yaşadığımı yazın. Bu arada saçma sapan bir şeyler. Yani bu oyun falan yazmayın onu biz biliyoruz. Nasıl yaşadığımı yorumlara yazın. Benim zaten ben hinşanlığımı da bunu yapmışız. Daha var mı? Var. Abi cim, robot robot mu? Yeter. Yeter. Az önce mikrofonu ağzıma soktum. Ne şey diyeceğim? Ben oyunu nasıl atlatacağım? Nasıl yapacağım abim ben orayı? A, abi Or ya, ben oraya? Bir tane daha tüpü mü kapatacağız? Hayır. kapatacağız. Bir tane daha var. Evet. evet. Arkadaşlar. Tamam. Aya aşağı aşağı aşağı bambalama hoppa hoppa dünyanın en kolay şeyi bam bam tamam mı tamam aşağıda yer var yok biz az önce arkadaşlar eğer Allah. bu videoya 10 bir beğeni gelirse canlı yayın bir gün can öyle uzun bir canlı yayın çekeceğim ki o canlı yayına da bir milyon şey like gelsin Arkadaşlar bir gün canlı yayın bir gün normal video canlı yayın video canlı yayın video canlı yayın video yapacağım. size söz veriyorum arkadaşlar arkadaşlar Eğer bu videoya e bin like gelirse bir gün bak supply <gülüyor> ver çek girge ver çek girge öylece evyhalde denginde de budı gündün gö de gün de dünı dün gıdı dün ver girge ver da sen. Çok komik ya burası. yanlış yer mı? Çok sinirim bozuluyor ha. Hop uçuyor Uç ya Götani kothovi bi Popo var hop, bari bari, çık, gir, hop. Topla, E vereceğiz yakında. Hı. Vererek de öleceğiz. Hoplay ver. Şeker. Var Alo, ne var ama ya? <gülüyor> Kulaklığıma vurma. Allah Allah! O aşağıda yürüyeceğiz mi ki? Yürüyebiliyor muyuz? Hayat. Yanlış yere gitti. Ya lanzer geldiğinde zıpladım abi. Evet. Değil mi? E ben o adam ben olmayayım mı? Ben olabilir miyim arkadaşlar? Olur. Yes! Yes! Yes! Duydu yes. Duydu duydu. yes. Abi tavada çok korkarım ben. Abiciğim silah var. Nerede? Şu hafta. Görüyor ama sende Yemek zoka mı? Bu ne? Burger. Burger kick batırıyoruz. Burger, Aha. Adam ATV harca harca biter oldu. lan ne yapıyorsun? Ne lan? <Gülüyor> Hayır Beni lahmacun gibi yemeyecek yeri oh. <Gülüyor> Allah Allah Dom, Domates, piper, patlıcağ dan. Abi gözlü yerine ekmek balıyım yapma ya Demek soluyacağız <Gülüyor> mı ki onu? vur kaç zıpla zıpla zıpla zıpla zıpla zıpla vur zıpla zıpla zıpla zıpla zıpla zıpla zıpla vur zıpla zıpla zıpla zıpla zıpla zıpla zıpla zıpla zıpla zıpla vur zıpla zıpla Allah Allah biraz Abi Kafana domates biber atarım he Abi gözünü yana ekmek malıyım yapma ya Alt tarafı yemek yemeye geldik sen hıyar lan satıyorsun Veda ateş etmiyor ya domates. Zidam zöpçüsü yani Aa ben böyle fake'ler Ata atsa onu öldür Aaa çok güzel bir yer değil mi? Aha fake'i görüyor mu? Adam yine de beni öldüremez ki burada Oyun bagı Elma hadi ölürsen ölürsen hadi uh öldürdüm yeah. aha yol domates domates <gülüyor> <gülüyor> bebek, bebek bebek kamera evet. kameraya hamburger at sen patlıyorsun <gülüyor> sen sen <bizi> daha <gülüyor> geri gidiyor. <gülüyor> Ay oğlum ya çok komikti. Ay. Şey. Ya hadi be yaparım. Zaten çok zor ama Ayakta durdum. Tamam ben. Ayakta durdum karakter hala uçuyor. Neden uçuyor? Ve canı neden yere? Sen güvenlik atan edin. Yeeeş! Yes! Yes! Çok yes! Eee. Okay. Ne yapacağız? Apeceğim. O da değil. O da değil. Var. Evet. değil. Merdiven falan yok mu? Ha. Yol var. Bu ne oldu? Dediz ya. Ol mı? Aha bu ne oğlum? Bu bir tane oyundan çalınmış. Evet. Azmaka açsene az, ya. Odan sana Hep doğru adandan gel. İnşallah ölmem. Yeeeel. Yeah. Yeeeel. Yeah. Yes yes yes. Dış, durur gülmüş, gülmüş, gülmüş. Ayol çağırsan bir. Hedvan, hedvan. al. Al ona. Aldın mı? Şimdi de aşağı git. Ne yapacağım? Böyle böyle yalakçak Bölü bölü Amca oğlum, biz Çok kolay ha Amca ben sana söyleyemem Geldik Hiç kimse oyun yok Vay kuşu bana bak herhalde en önde ben varım Ben Beş Bizim ya arkadaşlar arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın unutursanız alayım. Alayım. alırım evet. ben size öyle diyeyim Ağlarım evet açıkta mavi ve lütfen Burada bomba var mı bence var. Ne kaç? Bir, bir tane mi? daha merdiven. Ay tatlı. İşte uzun bir şey neydi? Bu olur. oğlum? Ne tahtası? tabu? Tamam, bu demir. Abi ne güzel yapmıştım ya. Bir ha, saat ha. uğraşacağız. Hı -hı. Hı -hı. anne attı adam Bu ne yapıyor lan? Abi bu dans ediyor kanka. Anne attı. Yok. Anne attı. Evet. lütfen lütfen. Lütfen ne yapalım? Lütfen. Lütfen yapalım, yapalım abi. Lütfen. Sen bu adaymıştın. Diğerleri düşmemiştir ya. Değil mi? Evet. Bir saat buna uğraşacağız arkadaşlar. Burayı ben, ben hızlandıracağım. Işte ya. yani hızlandırabileceği hızlandırırsam hızlandıracağım. Ve hızlandıracağım hızlandıracağım arkadaşlar ben buraya yeni kuş var Böyle, abi oyunda koşma diye bir şey varmış ve ben daha onu yeni fark ediyorum Varsa da gögeme bakın kafam yok Kafam yarıyor Ne oluyor kafam Hop hop hop Oraya giderken bende gelelim ben ben. Bir kıpar ile boğucuz Bir kıparı Boğucuz Bir şeydi mi? Kişe bastı döndüm abi. abi. Niye oradaki bloklar gidiyor ya? Niye oradaki bloklar gidiyor? Niye bu tahtalar gidiyor? Neden gidiyor? Arkadaşlar. öf Arkadaşlar ben bu. Ben, ben uzun. Yap, yap. Kaç. Uzun olan yerleri. Bayağı uğraştığı yerleri hızlandıracağım. Zaten konuşmalarımı duyarsınız. herhalde. Bebek gibi uğraşıyorum. Zaten kızından diyeceğim. Çok değişik bir ses çıkıyor. Normalde de ses çıkıyor. Normalde de ses çıkıyor. Arkadaşlar ben bu parkuru bitiremezsem adam değilim. O yüzden buran bu parkuru bitiriyorum. O yüzden kaç. O yüzden kaç bakalım ya. O oyunu bitirmemize az mı kaldı? Yorumlara yazsanıza bir. Evet. <Gülüyor> Selam Aleyküm. Aynen. Ya yeter. Aa çok az kaldı. O Açımdan gideceğiz. Gidebilirim Gidemezsin, Gidemezsin. Allah, Allah Allah Buraya yol var Allah. Ha burası. Şey. Keşke ektan yolu olsaydı ya İki yoldanı kazanabilseydim keşke Allah. Arkadaşlar eğer Beş dakika sonra Videomuz bitiyor. Haberiniz olsun. Ama yani... bitireceğiz yani. Burayı yaptıktan sonra son bir aşama kalıyor. Ben 5 dakikada bitiririm. Evet. Çok sanmıyorum. Çok sanmıyorum. Çok sanmıyorum. Çok sanmıyorum. Evet. Ama şey, Ölüyor musun sen Geç. Ne oldu? Ben arkadaşlar bu oyunu ben bitireceğim valla ısrar ediyorum bitireceğim evet, ben. bitireceğiz. Bak ben bitir bitir bitir bitir adam değiliz. <gülüyor> arkadaşlar bitireceğiz <gülüyor> gibi durmuyor <gülüyor> ha Bir milyon kere denedim. Baba. Ben burayı Baba. gösteriyorsam acaba şey olur mu ki ya. Baba. Baba. Bak bak ay Abi bu şurada gidiyor ee, Bak var ya. Hani, böyle? Bunu alıyorum bakayım bunu aldıktan sonra Ölüyor muyum Abi, ya yürü. Bunu yüzden mi Ölüyorum Alamaz mı Belki alırım Tamam Yani şey ben nasıl yapacağımı biliyorum sadece iki şeyle ben bu, bu oyunu bitirebilirim. İkincik oldu ya. Dimi abi? İkincik. Kaç? İkincik. Ben bunu ne aldım? Ne İkincik. İkincik. Yeter ben, ben, ben bu oyunu bitireceğim zaten bir de canavalla dönüşüyorum dönüşüyorum oyun bitiyor ben bu oyunu bitireceğim abi ben bu oyunu bitireceğim abi ben bu oyunu bitireceğim. Baba. Ben bu oyunu bitireceğim. Baba. Kesinlikle bitireceğim. Bitirmezsem neyse. Ben bunu bitireceğim. Bu ben burada bu bu bu bitireceğim. Bu ane. Bu ane. Bu bitireceğim kaç? Bitireceğim, bitireceğim, bitireceğim, bitireceğim, bitireceğim, bitireceğim. bitireceğim ama ince bitireceğim. Gel ya Öleceksin abi. Hadi Öleceklerken Ağlayacağım ya. Ne ya. Ben bunu bitireceğim, bitireceğim, bitireceğim, bitireceğim, bitireceğim. Daha daha son bir aaşırma kaldı ya bir tane daha aşılma var onu da yaptıktan sonra zaten bitiyor ben kendime söz verdim yani buraya bunu bitireceğim diye söz verdim bitireceğim yani bayağı uzun video oldu bu arada bayağı bayağı uzun video oldu Evet. çok uzun video oldu çok çok çok çok çok çok Ama çok bu çok olsun, çok diyorsam, çok çok fazla uzun video oldu Evet. bu video çok uzun sürdü çok uzun sürdü ama zaten son bir aşamı kaldı orayı yatalım yani inşallah o geri gelirken öldürürüm ama ta Solunda be. <Gülüyor> Domates, biber, patlıcan. Oh. Domates, biber. İkinci adı mı var? Sen şaka mı yapıyorsun? <Gülüyor> Karamonu silah al yaa Sen gel ne kadar atış Öldür Sen şey gel ne kadar atış et Öldür Tan aşamadayım zaten lütfen öl Ölme oğlum ölme ölme Atış etme Bir daha atış etme Canım gidiyor canım gidiyor canım gidiyor Aa, bir tane kolu. Bir tane kolu kalmıştı. Ben ben kendimi söz veriyorum abi. Ya şey oldu gelmusun? Kalmıştı. Kapaçım kalmıştı. Kapaçım ya. Yani. Kapaçılmıyor. Öleceğim. Tarımal tarımal. Abi. Ne? ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Birden ne geliyor? Koşup Allah senin üstüne üstüye yürüyorum. Taramalı sık, taramalı sık, taramalı sık, taramalı sık. Taramalı sık, taramalı sık, taramalı sık, taramalı sık. Taramalı sık. Taramalı sık. Lütfen bir daha taramalı sık. Bir daha bir daha. Hadi Hadi, hadi. şimdi. Pat Hadi uzay uç, hadi uzay uç. Çok zor da. var. Ay baba evi. Arabaya bindim. E biz gideceğiz. Kırdım. Ve oyun burada bitiyor. Bitti. Gideliyor muyuz? Geldim. Abone olarken Hadi gidelim ucaklara gidelim arabamla istersen konuşun babamla. domates, Giver, Matlıca. Lan ben uçak Abiciğim Abicim o da ben hemen Ben açık ben parkur yapayım. Ben benden çıkartayım. Gele parkur? Evet. Ama bitti. Çok az kaldı. Arkadaşlar. Tam bu parkur. Hadi bu parkur. Hadi bu. Neyse oyun bitti ya Oyun en azından bitti yani Bak bir şey değil be Oyun sadece Zıplayamıyorum Düşerken mi space'e basıyorum ben Şu parkuru bir yapayım zaten sondayım ya. Şu parkuru zaten yapamazsam da. Neyse. Zaten şu çıktım da oyun bitiyor. Abi, Arkadaşlar oyuna like atmayı, Abi. abone olmayı. Videolarımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Abi, kafa Sizi kafa. seviyorum. Görüşürüz.